y ya... Başla, başla, başla, başla! Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'da kaldığımız yerden büyük bir devam ediyoruz. Yanımda Salih Reis var. Hoş geldin Salih. Hoş olduk Ferhat Reis. Arkadaşlar birinci bölüme yardırmışlar. Ne düşünüyorsun? Kanka yardırırlar ya. Çok fazla izlenmiş. Çünkü ben Hı varım. <gülüyor> oh, oh, oh. Allah Allah. Gel bir gel gel. Hız basacağım. Ya yol yapmışım zaten. Arkadaşı geldi. Kestim kestim. Onu da ben gezeyim bari. Bilmiyorum. Adam nerede? Oo. Sen misin bu? Adam. Aha adam. Bu da bir adam. Kes kes. O benim o benim ha. <gülüyor> bir tane bileni çalamamış ya. Beyle bir adam daha Ay. var burada. Burada da. Hemen misin? Aynen. Çok laklısın ha. Geri Ama... geliyor yapıyor. Ee, Ender Pearl olabilir. Yani gitmiş olabilir. Gitmiş maalesef. odun geldim. buldum. buna sevindim. Videosu oduna karşı bir Gel şey mart. Ya X, X, X, XP party. Hayır. Gıcık, gıcık, gıcık, gıcık, gıcık. var. adam birisi örmüş burada. Vaş. Kanka Ender Pearl. Yakın. Bekle, bekle, bekle. Setim var. Dur dur dur dur, ço ço ço ço ço ço, ço ço ço ço ço ço ço aaa. Çı çı ç'a. Gideyim be. mi kankani? Ar arkada adam var. Gece buna dalalım. Da Gördüm. Oltam yok oltam yok. Benim var. Adam hız bastı ya. Atçak atçak atçak. O kuma atıyor lan? Ah be çıkarttım adamı içerden. Beni usta. Nasıl usta? oğlum? dokunamıyorum sana. Adam. fışıkladım. Adam. Ha. Adam beni bekliyor. Soktuk süt, kestin. Sensin de mi o? Eren Bey var. Burada burada adam adam bu adam burada. Allah sen misin bu? Hayır. Kesersin. Çabuk gel, çabuk gel. Nasıl geleyim? Geler, gel gel. <gülüyor> Öldün mü? <gülüyor> Öldüm. Kestin mi? Kestim. 3 kalp de. O elmayı keşke bana vereydin. Yemedim ki. Yemedin, bana ver o zaman. Dur dur dur. Aç göz. Dur al. Aa düşe Al al. Al al. Sağ ol. Olmuş o. Oh. Kaldır. Of of of. Ana ne? <gülüyor> ya ya daha mı olaydı? Şuna dal dal dal dal. Tamam, ben kaçtım. kendini, hakkını helal et. Ya Geri abi! Geri kaç! Al. Hadi lan, hadi lan. Yukarı çıkarsan kanserlikten ben bunları alırım. İnşallah. Oğlum benim daldığım adamın dört kalbi var, senin daldığın adamın on kalbi var. Vay, neden acaba? Kanka burada sandık hadi. var mı? Ah varmış, oh iyi güzel. Ben burayı onlara dar edeceğim. Gelin lan buraya. Kanka yanlarda boşluk Aa. var oradan gelebilirler ha. Öfük nerede? Aa gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş. Ne öldü? Bunu tek bulabilirsen. Hah kaç Aslı. kaç. Kanka ya. Arkadaşı geldi. Bunu bir tek yakalayabilirsen. Ya gel ya kaçma ya. Tamam tamam. tamam, kazma çıktı adam. Ya Alacaktım ben onu. Su yok su. Ne yapacaksın suyu? İçicem ya bu da. Ya. Tamam, bu sen yol, sen neyine geçiyon ya? Öldürsün. Sen Ya ya ya ya ya ya. Öldü. Bana öldürsene. Arkanda. Ölmüyor. Oğlum blokla kapat kendini. Tam bekle bekle bekle bekle kaç geldi. artık kaç geldi Ferhat ne yapıyorsun? Neyse bugün oyunda böyle olsun. Yakın şu bir yer daha ama birisine <gülüyor> oh. <gülüyor> onu ben yakalasaydım var ya. Oğlum yakalasaydın de demeyeceksin yakalayacaksın Benim gibi ol Bana bak Bana bak <gülüyor> <gülüyor> Evet Yakarım seni Kanka Roma neresi Roma ne bileyim oğlum Burası mı? Roma burası olsun Roma'yı Roma yaktım, yaktım kanka, kanka. Şaşı nereye geliyor? <gülüyor> bir tane bir dene. Bir tane bir isabet etmedi. Ay. Ya abi. Sen kimi uçuruyorsun, Sen kimi he? uçuruyorsun he? Adam aşağı düştü lan. Ben düşürdüm oğlum. Aha aha aha aha. Ya hayır ya geçemezsin ya. <gülüyor> Yaktı kendini seni de öldürürsem böyle çok güzel olur. O adam gelmiyor değil mi Afrika herhalde. Orada mısın? Evet. Beni izliyorsun değil mi kanka? Evet. Ben bu hafta çok canı yaptım bence. Adamlar da senin canını yıkıcak şimdi. Biliyor. Ama dikkat etsinler, canları yanmasın. Oo. Gel gel gel gel gel. Oo arkada da Aaahh. <gülüyor> <gülüyor> suya denk gelemedim ya. Bel daha ama bu son. Evet. Hiç <gülüyor> ha? Çünkü nubuz. Hiç. He? Çünkü nubuz. Aynen. Hep video dışında kazanıyor. Video için. Ya oğlum chat'e bak. Terbiyesizler. Terbiye yok şunları ya. Neyse. Thunderbolt çıktı. Bombayı aldım ya bana yeter PAAAAM <gülüyor> Adamın üstüne Aaaa Seni korudum Adam adam adam, adam. Vay holtayı kullanmayı da öğrenmiş Sen <gülüyor> aa, aa. Adam sol tarafta Dal onlara Da da da da Abi yuh Adamı kestin mi kurtardın mı belli değil Adam adam adam adam adam Kes Allah adam çok çok kötü hata çok kötü çok kötü Aradın çok kötü Sendeyiz Adam düşmedi ya şaka gibi Neyse hadi sen alırsın bunu Gel kardeşim önce targetlıyosun sonra kaçıyorsun Tamam ben Lan. adam Kaç kaç kaç kaç yapamaycan Otiyaw. <gülüyor> Neyse bu benim de böyle olsun. Eee belalı olup. Eee ne yapacağız? Bitiriyoruz mu? Evet bitiriyoruz. Gel yanıma. Yok be, bu işte İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla gelmesi için like atıp dislike atmamayı unutmayın. Kenze'ye bakın. bakın. hoşçakalın, hoşçakalın.